Arkadaşlarının şaka yapmaya çalışan iki Çinli bunu çok komik bir şeymiş gibi de videoya çekiyorlar. Elinden buzu alan diğer arkadaşı adamın ayağını sürüp kadının miskinliğinden yararlanıp kadının ağzına atıyor. Kadın bu olay karşısında duruşu internette viral oluyor. Sizin başınıza gelse tepkiniz ne olurdu? Mantarlı ayak kokteyli.